Elektrikli araba denilince akla ilk gelen marka Tesla. Ki Tesla'nın tek öne çıkan özelliği de bu değil. Otonom sürüşü, araç içi teknolojisi ya da sahip olduğu sağlamlık sayesinde Tesla pek çok özellikle aslında ön plana çıkmayı başarıyor. Ama bu kadar gelişmiş olmasına rağmen hala Tesla kullanmak güvenli mi değil mi diye sorular sorulmaya devam ediyor. Bunun sebebi de aracın karıştığı hatta otonom sürüş sırasında karıştığı kazalar. Şimdi bu videoda Tesla araçların karıştığı en büyük kazaları ve bu kazaların nedenlerini anlayacağız. Öncelikle şunu bilmemiz lazım, Tesla aracın içindeki otopilot ya da otonom sürüş teknolojisi şoförü tamamen bu denklemin dışına iten bir teknoloji değil. Yani şoför hala araç başında, aracın içinde ve hazırda olmak zorunda. Yani bu diğer durum, çok fazla Tesla'nın vaatlerinin içine girmiyor. Bu otonom sürüş teknolojisi ne olursa olsun inanılmaz bir boyutta şu an. Hatta hayat bile kurtarıyor. Bu videoda gördüğünüz Joshua Brown adındaki adam Tesla Model S aracıyla trafikte seyrediyor. Bir anda soldan gelen kamyon aracın önüne atlıyor. Ne sinyal veriyor, ne bir şey yapıyor. Adam direkt çıkıyor yani üstüne ama buradaki otopilot direksiyonu bir anda sağa kırarak aslında şoförün hayatını kurtarıyor. Joshua Brown da bu videoyu paylaşıyor ve Tesla aracına o kadar güveniyor ki daha çok kendine emanet etmeye ve trafikte daha dikkatsiz olmaya başlıyor. Çünkü aracın onun hayatını kurtarabileceğini düşünüyor. Aynı Joshua Brown yine kendisini otopilota emanet ediyor ama önündeki tırı fark etmeyen araç tıra son hızla çarpıyor hatta bir süre daha trafikte devam ediyor ve Joshua Brown hayatını kaybediyor. Şimdi 2019 Ağustosunda yaşanan bayağı güler misin ağlar mısın deneyecek tipte bir kaza var. Bir tane Tesla araç yolda park halinde duran bir çekiciye çarpıyor ve bataryaların alev almasından dolayı da araç yanıp bir metal yığınına dönüşüyor. Şimdi burada otopilotta bir sorun var diyebiliriz ama şoför aynen şunu söylüyor. Şoför elinin direksiyonda olduğunu, otopilotun devrede olduğunu ve kendisini uyarmadığını, kendisinin de çekiciyi görmediğini söylüyor. Yani işte otopilota güvenilmemesi, otopilota tamamen kendine emanet etmemek dediğimiz şey bu. Çünkü trafikteki dikkatinizi kaybederseniz kendinizi bir sensöre yani bir ekran kartına emanet etmiş oluyorsunuz aslında. Ve bu yapay zeka size her zaman aynı verimle korumayabilir. Bu yüzden eğer otopilot görmüyorsa da bir zahmet siz önünüzdeki çekici görmeniz lazım. Aslında Tesla'nın en büyük vaatlerinden birisi yol takibini ve çevresel faktörleri çok iyi gözlemleyebilmesi. Bu durum onunla ters düşse de mesela bu videoda görüyorsunuz bir kadın yola çıkmaya başlıyor ve yola attığı ilk adımdan itibaren Tesla fren yapıyor ve tam durması gereken zamanda duruyor. Kadın da araç içinde şoför olduğunu düşünerek dönüp teşekkür ediyor yapay zekaya aslında ve devam ediyor. Ama başka bir videoda da görüyorsunuz burada yola bir geyik atlıyor, arabanın umrunda bile değil ve Geyin ölmemesinin, arabanın geyiğe çarpmamasının tek sebebi şans. Çünkü ne fren yapıyor, ne bir hata veriyor, ne de şoför bu duruma müdahale ediyor. Ya da bu videoda yolda kaza yapıp devrilmiş bir kamyon görüyorsunuz. testle bu aracı fark etmiyor ve son hızla kamyona gelmeye devam ediyor. O az önce çekici görmedim diyen kişiyle aradaki fark şu, buradaki adam aslında durumu fark ediyor. Ve zaten tekerden çıkan dumanlardan da gördüğünüz gibi fren yapmaya başlıyor. Yani manuel olarak kendisi kontrol etmeye başlıyor aracı. Ama otopilot o kadar hızlanmış durumda ki fren yapsa da kazadan kurtulan. Başka bir videoda yine otopilot modunda olan Tesla yol kenarına park etmiş olan kamyonu görmüyor ve yaptığı kaza sonucunda da şoför hayatını kaybediyor. Ve herkes bu kayıp için Tesla'yı suçluyor ama bu ne ilk ne de son can kaybı. Hatta Tesla ile ilk can kaybı 2016'da Florida'da yaşanıyor ve 2018'de Kaliforniya'da iki kişinin öldüğü bir kaza daha yaşanıyor. Bunlar için Tesla suçlanıyor ama polis yaptığı incelemede şunu anlıyor. Araçta hayatını kaybeden iki kişi de yani araçta bulunan iki kişi de bir tanesi arka koltukta oturuyor bir tanesi de şoförün yanındaki yolcu koltuğunda oturuyor. Yani şoför Otopilotu Otopilot devreden çıktığında ya da otopilot manuel kontrol istediğinde ona müdahale edecek hiç kimse olmadığı için araç kaza yapıyor. Şimdi burada sizce araç mı suçlu yoksa şoför mü suçlu? Yani otopilotta Tesla'yı otopilota geçirip aracı kendi kaderine bırakma şansınız yok. Bu teknoloji dört adımlı, daha doğrusu dört katmanlı bir teknoloji. Yani bunu doğma, emekleme, yürüme ve koşma olarak adlandırabiliriz. İnsanların gözünde bu otopilot teknolojisi sanki koşma gibi görünse de biz aslında doğup emekleme dönemindeyiz. Siz emekleyebilecek bir aracı alıp onlar koşmasını bekliyorsunuz. Bu da teknolojik olarak da, bilimsel olarak da mümkün değil şu an. Yani Tesla pilotun aslında en büyük hizmeti uzun yollarda şoförün yaşayacağı yorgunluğu biraz azaltmak ve yola vereceği %100 dikkati biraz da minimalize etmek. Sürekli yolu takip etmek, sürekli sağa-solu takip etmek zorunda kalmıyorsunuz. Otopilot biraz size yardımcı oluyor ama sizin de o dikkati elden bırakmamanız gerekiyor. Tesla'nın otonom teknolojisinin en değerli şeyi yolun şeritleri. Eğer yolda şerit yoksa ya da yoldaki şeritler bozuksa o zaman otopilot doğru verimle çalışmayabiliyor. Bu videoda yol tek araçlık bir boyut alıyor ama nasıl başarmışlarsa çift araç için şerit çizmişler. Bu yüzden otopilot kendi dengesini kaybediyor ve kaza yapıyor. E burada da yol ayrımında şerit doğal olarak yok oluyor, araç yönünü kaybediyor ve ters yönün doğru olduğunu düşünerek o şeritle izlemeye devam ediyor. Yani o an şoför aracın başında olmasa araç ters yönden devam edecek. Burada geçmişte var olan bir şerit kapatılıp ana yola verilmiş. Yolda yarım şerit bırakıldığı için de araç anlık olarak onu algılıyor ve bariyere çarpıyor. Son videoda da araç buradaki bozuk şeridi fark etmiyor ve son anda şoför fark ederek bu durumu normale çeviriyor. Yani o an şoför dikkat etmese bu araç kesinlikle kaza yapacak. Şu ana kadar gördüğümüz bütün videolardan şunu anlamamız gerek. Tesla bize full otonom bir sürüş sağlamıyor. Böyle bir vaadi yok bize karşı. Ve bugünün dünyasında da bunu sağlanamayacağını söylemem gerek. Ki Elon Musk bile otopilotların istenen verimde kullanılabilmesi için trafik kurallarının değişmesi gerektiğini düşünüyor. Yani bu mümkün olmadığı için biz o istenen verimde aracı kullanamayacağız hiçbir zaman. Ki diyelim ki öyle oldu ama yine sonuç alamayacağız. Çünkü insanoğlu yapay zekalı bir gelişim etse de kendi zekasıyla onu bir şekilde alt etmeye çalıştığı için sürekli bu savaş devam edecek. Yani emniyet kemeri takmadığımızda araç ötüyor. Biz bu yüzden kemeri alıyoruz arkadan takıyoruz. Bir ağırlık gerekiyor. Bu yüzden insanlar alıyor köpeğini oturtuyor koltuğa. Bazı araçlar direksiyonu tutmanızı yani otopilottan manuele çevirip orada olduğunuzu belli etmenizi istiyor. İnsanlar direksiyonlara belli ağırlıklar takarak orada olduğunu hissettiriyor ve araç yolda seyretmeye devam ediyor. Ki o an şoförün direksiyona dokunmasını istediğinde eğer şoför bunu yapmazsa araç normalde dörtleri yakıyor ve sağa doğru çekiyor. Ama eğer Ağırlık varsa seyretmeye devam ediyor ve bir kaza anında da bunun önüne geçemiyorsunuz. Yani geliştirilen muhteşem bir teknoloji var ama bu teknolojinin düşmanı yine biziz. Ki az önce bahsettiğim bozuk yollardan Türkiye'de binlerce kilometre uzunluğunda var. Onun dışında bu hilelerin belki de menbaı burası ve Tesla Türkiye'ye geliyor. Buraya geldikten sonra neler yaşanacak ya da neler olabilir bilmiyorum. Bu da sizin yorumunuza kalmış. Eğer sizin de başka konu önerileriniz varsa bunları yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanala abone olabilirsiniz. On dışında bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşça kalın.